Genellikle ama çok evet, net de hatırlamıyorum. Şimdi yayın arasında da görüntüler üzerine konuşurken e, ekrana yansıyan e, seslerimiz de çıkabilir. E, yine aynı konu ve sohbetler eşliğinde erken doğum muydu? Normal doğumun e, akabinde e, süreler de değişebilir değil mi? Normalden sezeryana da geçiş anında Mutlaka, olabilir ama. tabii ki tabii ki. Yani doğum neden ben her zaman söylüyorum. Hani genellikle... E, Aslına bakarsan çok erken başlıyor çok erken. sorular. Anne, rahmine, bebek düştüğü anda doğumuz normal mi, sezerya Sezer. mı soruları başlıyor. Ee, ama benim her zaman söylediğim, şu an için her şey normal gidiyor olsa dahi ben bebeğimi bebeği kucağıma oradan almadan normal doğum diyemem diyorum sürekli. Öncelikle sağlıklı bir doğum temenni et. Hani normal mi sezeryem mi onu vakti gelince sen de ben de göreceğiz diyorum. Ama orada en güzel şey sizin gülmeniz mutluluğun paylaşımda annenin gülmesi. Orada eşin gülmesi ve kocaman orada bekleyen aileden kimler varsa, evet, evet, şaşkınlık kesin, içerisinde kesinlikle. değil mi aslında nasıl? E... Ya şey bir televizyon programı vardı hatırlarsın sen diye düşünüyorum Sinan Çetin'in böyle evet, kapı evet, açılıyordu ve evet, oradan evet. kimin çıkacağı bekleniyor di, nasıl, ya. Evet, nasıl çıkacak, kim çıkacak falan. Bizim bu bu şey de öyle oldu doğum ayının kapısı açılıp kapının önünde işte anne anne, babaanne, dede bir sürü insan bekliyor alkışlar eşliğinde falan. Ee, gerçekten anne için çok büyük bir motivasyon. Şimdi bu, bu hastam da birinci doğumuydu. Daha ilk doğumuydu. Gayet dikişleri falan da oldu. Hani öyle çok dikişsiz, çiziksiz deriz biz. Öyle bir doğum değildi. Dikişleri falan da oldu. Ama hemen doğumunun işte son, yani 5-10 dakika sonra doğumdan bu görüntüler. Öyle bir saat sonrası falan değil yani. 10-15 dakika sonrası. Doğum bitti ve kapıdan böyle şey güle oynaya şen şakrak çıkıyoruz. İşte bu bence hani benim için en büyük hediye kesinlikle bir de nasıl hazırlanırsan e, burada aslında hani ağrılar sızılar başıma ne gelecek de güzel bir başlangıcın evet, orada evet, sonlanması evet, da kesinlikle. çok güzel ya şöyle ben her zaman hani, tabii ki e, doğum Gerçekten zor bir olay. Hani bunu hiçbir zaman böyle küçümsemek, azımsamak, ya bu kadar da kolay işte böyle çıkıyoruz diyebileceğim bir durum değil. Çünkü e, o kadar sürprizler de ki ne zaman başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Her türlü komplikasyonun riskinde yaşanabileceği bir olay aslında. E, ama işte onu idare edebilmek, onu yönetebilmek, o, süreç o süreçleri yönetmek, e, doğru yönetmek sonunda mutluluk getiriyor. Kesinlikle. Şimdi bazı riskler var mesela bana ben şey bir doktor değilim açıkçası vardır her şeyi böyle e, kelimesi kelimesine işte sende şu olabilir işte buradan kalkamayabilirsin düşebilirsin, bayılabilirsin, ölebilirsin gibi e, söyleyen bu uslupta hekimler de vardır ama ben her zaman e, hastamı korkutmadan açıkçası Şimdi risklerle baş etmesi gereken taraf benim hekim olarak. Kanamaysa kanamayı kontrol altına alacak olan benim. Onu düşünecek olan hastam değil. Dolayısıyla mesela plasentanın önde gelme durumu var gebelikte. Ciddi kanamalara sebep oluyor. Geliyor hasta diyor ki bunda ben işte şöyle olabilirmiş bu riskler varmış şu riskler varmış Doktor ne yapacağız? Ben belki bu masadan kalkamayabilirim işim bile. Sen diyorum bir kere sakin olacaksın öncelikle. Yani bunları düşünecek olan görev taraf, dağılımı sen değilsin. Evet görev evet, dağılımı. Görev dağılmış artık Bunları düşünecek olan sen değilsin. Onlar benim problemim, senin değil. Sen bir sakin ol. E i̇şte kan gerekiyorsa kanı ben bulacağım. İşte bir ekip olarak girmemiz gerekiyorsa belki genel cerrah belki birkaç kadın doğum uzmanı birlikte gireceğiz bunları baş edecek düşünecek olan benim sen rahatça orada yatacaksın o kadar yani bunu söylediğim zaman güven duyuyorlar gerçekten ve o güveni karşılıklı hissedince de bence sonuçlar daha güzel oluyor